Arkadaşlarım hepinize çokça selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik alanındasınız. Arkadaşlar, trigonometrinin artık son düzlüğündeyiz. Periyodik fonksiyonlar bugünkü konumuz. 73. sayfadayız arkadaşlarım ve daha sonrasında small, medium ve large testleri birlikte çözeceğiz. Önce kolay, sonra orta derecede bir test ve daha sonrasında bizi terletecek olan bir test. Ve terletmekten ziyade aslına bakarsanız Biraz daha böyle ufkumuzu genişletecek ve sınavda çıkma olasılığı çok çok daha yüksek olan sorulardan oluşan bir testi çözeceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında ise artık konumuzu bitirip logaritma konusuna doğru geçeceğiz. Arkadaşlarım isterseniz dersimize şimdi geçebiliriz. Evet, periyodik fonksiyonlar dedik. Periyodik fonksiyonlar sevgili arkadaşlar sadece ama sadece trigonometride mevcut değil. Ee, bunu siz de biliyorsunuz. Bilmeyen de varsa öğrensin arkadaşlar. Sadece ama sadece trigonometrik fonksiyonlar periyodik değildir. Ee, periyodik diğer fonksiyonlar da vardır. Öncelikle periyodik ne demek ve matematiksel tanımı neymiş ona bir bakalım. A ve B boş kümeden farklı iki adet küme. F fonksiyonu da A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Şimdi her x eleman a sayısı için fx eşittir fx artı t eşitliğini sağlayan en az bir tane farklı bir t sayısı varsa f fonksiyonuna periyodik fonksiyon t'ye de f fonksiyonun periyodu denir arkadaşlar. Şimdi dikkat edin fx eşittir fx artı t gibi bir fonksiyon varsa diyor. Ki biz o zaman şöyle diyebiliriz, aklımıza ilk gelecek olan tabii ki trigonometrik fonksiyonlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü örnek veriyorum sinüs 30 derece biliyorsunuz ki 1 bölü 2'dir. Ama bunun üzerine 360 eklerseniz sinüs 390 derece de 1 bölü 2'dir. Bunun üzerine 1 360 daha eklerseniz sinüs 720 derecenin de 1 bölü 2 olduğunu ve buna benzer biçimde 360 ekleye ekleye gittiğiniz takdirde bütün 1 bölü 2'ye eşit olan sinüsleri sevgili arkadaşlarım tek tek listelemiş olursunuz. Tabii ki ikinci bölgedeki 150 derecelik açıyı da unutmayalım o da 1 bölü 2 ama 150'ye de dediğim gibi 360 ekleye ekleye giderseniz yine hep 1 bölü 2 ile karşılaşırsınız. Peki burada bu T dediğimiz şey hani bir kavram niteliğinde verdiğimiz şey ne? Bunu somutlaştırmaya çalışalım. Şimdi biz burada 30 derecenin sinüsünün 1 bölü 2 olduğunu aynı zamanda üzerine bir 360 ekleyerek diğer 1 bölü 2 yapan e, değeri de bulmuş oluyoruz değil mi? 390 derece. Bir 360 ekledim. 720 derece. 750 şurası özür dilerim arkadaşlarım. 360, 360, 720 ince. 750 derece burası. Ve hep bu şekilde bulduk. Peki neden 360 ekledik? Çünkü aslına bakarsanız biz öncesinde biliyorduk sinüsün 360'da bir tekrar ettiğini. Bundan kaynaklı da sinüsün periyodik bir fonksiyon olduğu kesinlikle artık aşikar ve periyodu da 360 derece. Yalnız sinüsün periyodu her zaman 360 derece midir acaba? Tabi bunları birazdan göreceğiz. Her zaman 360 olmayacak arkadaşlar. Eğer birden fazla t sayısı varsa bunların pozitif olanlarının en küçüğüne f fonksiyonunun esas periyodu denir. Bakın birden fazla tekrar eden aralık da biz bulabiliriz. Ama bunların pozitif olanlarının en küçüğüne f fonksiyonu esas periyodu denir. Sonuç olarak e, sinüs fonksiyonu, şu sinüs x fonksiyonu için biliyorsunuz ki 360'ta bir tekrar ediyor dedik ama 720'de bir de tekrar edebilir. Yani sonuçta sen 30'un üzerine 720 eklediğin takdirde yani 360'ın iki katını eklediğin takdirde 750'yi buluyorsun E bu da 1 bölü 2. E sen şimdi gidip buna bir 720 daha eklersem 1470 yapar. Sinüs 1470 de 1 bölükidir. O zaman bunun periyodu 720'dir diyemeyiz. 360, 720, daha sonrasında 1080. İşte bunların hepsi bir periyot olabilir fakat en küçüğüne biz periyot diyoruz tamam mı? En küçüğüne. Çünkü tekrar eden en küçük aralığı merak ediyoruz. Şimdi alttaki grafik olarak grafik üzerinden verilen örneği biraz inceleyelim isterseniz ve... Daha net görmeniz açısından şöyle de yakınlaştıralım. Şimdi arkadaşlarım bu bir fonksiyon grafiği. Tamam. Ve e, bazı değerler vermiş. Şekline baktığınız zaman da aslında birbirini tekrar eden şekiller var burada. Peki birbirini tekrar eden şekil neresi? E, burada tabii doğal olarak hani insanlar olarak ne diyoruz işte... Daha keskin yerler var o keskin yerler hani gözümüzün seçebildiği yerler var buralarda tekrar eder aslında bakarsanız hani şöyle diyelim örnek veriyorum burada eksi 13 bölü 2'yi ele aldım burada tekrardan şurayı ele alıyorum bakın şu aralıkta fonksiyon şöyle şekilli bir m yapmış bakın şöyle mü harfi gibi böyle bir şekilli bir m yapmış e şimdi buraya bakıyorsunuz tekrar 3 bölü 2'den çiziyorum ve aynı hareketi tekrar yapmış. 11 bölü 2'den seçiyorum aynı hareketi bir daha yaptığını görüyorum. Bu aralıkta yani bunun alt aralığında aynı hareketten başka var mı? Yani şu aralığa bakacak olursanız tekrar eden bir hareket söz konusu mu? Değil. O halde aslına bakarsan şu an ben şeyi buldum periyodu buldum. Eksi 5 bölü 2 ile eksi 13 bölü 2 aralığındaki uzaklıkta bu fonksiyon demek ki kendini tekrar etmeye hazırlanıyor. Ve şuraya geldiği zaman tekrardan kendini tekrar ediyor. Pekala o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Ben eksi 5 bölü 2'den kardeşim. Eksi 13 bölü 2'yi çıkarırsam periyodu bulurum. Eksi eksi artı yapar. 13 bölü 2'den 5 bölü 2'yi çıkardım. 8 bölü 2 geldi ki bu da 4'tür. Demek ki bu fonksiyonun periyodu 4'tür diyebiliriz. Bakın fx fonksiyonunun periyodu olduğunu belli etmek için de t'nin sağ alt köşesine indis büyüklüğünde bir fx yazılır. tfx eşittir 4'tür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Tabi. Bu ıı, fonksiyonun grafiğini biraz daha inceleyebilirsin sen. Yani çizgileri buraya çektik gördüğün üzere. Ama şöyle de diyebilirsin. Mesela bunun tam ortasından aldım. Tam ortası olmadı. Şöyle tam ortasından aldık. Yine olmadı ama dur ben o alacağım şimdi. Neyse tam ortası varsayalım. Bunun tam ortasından aldık. Sonra gittim şunun tam ortasından aldım. Sonra gittim bunun tam ortasından aldım. Bak bu sefer tekrar eden şekil şu. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Tamam ee, ve dikkat edin yine aynı hareketi burada tekrarlıyoruz bakın yine tekrar ettik ve yine aynı hareketi yine tekrar ediyoruz arkadaşlar ve şu şekilde yukarı çıkacak değil mi pekala şimdi düşünürsek acaba periyodu yine bulabilir miyiz sonuçta bir tekrar eden aralık bulduk evet buluruz Eksi 13 bölü 2 ile eksi 9 bölü 2'nin tam ortasında hangi sayı olduğunu buluruz önce ki ikisini toplayıp 2'ye bölersiniz örnek veriyorum topladınız eksi 22 bölü 2'den eksi 10, 11 geldi Şurası eksi 11. E şuraya bakıyorsun. Eksi 5 bölü 2 ile eksi 1 2'nin tam ortası. İkisini toplayıp 2'ye bölersem. Eksi 6 bölü 2 gelir. Yok topladın 2'ye böldük değil mi? Eksi 11 bölü 2 arkadaşlarım. Şurası özür dilerim. Eksi 5 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2'yi topladınız. Eksi 3 geldi 2'ye böldünüz. Eksi 3 bölü 2 bak şimdi. Eksi 3 bölü 2'den eksi, 1 bölü 10, eksi 11 2 2'ye ne kadar bir aralık var? Çıkarırsın. Çıkardığın takdirde de eksi 3 bölü 2 eksi. eksi 11 bölü 2 gelir bak. Çıkardığın takdirde yine şöyle olur 8 bölü 2'den gene 4 gelir. Yani ortada bir tane gerçek var ama ulaşmanın bin bir çeşit yolu var. Tabi sen burada grafik üzerinden verdiği zaman bu şekilde anlayacaksın. Grafik üzerinden vermediği şekilde de vermediği zaman da farklı bir şekilde anlayacaksın. Yine alttaki grafiğe bakalım mesela gx fonksiyonu verilmiş bu gx fonksiyonunun periyodunu bulalım. Bakın şurada şöyle fese benzer bir şapka yapmış değil mi? Şuradan başlıyoruz bakın. Bir daha aynı hareketi burada yapmaya başlamış. Bir daha aynı hareketi burada yapmaya başlamış gördüğünüz üzere. O halde bunun periyodu nedir? Eksi 1 bölü 2'den eksi 7 bölü 2'yi çıkarırsın. Eksi 1 bölü 2'den eksi 7 bölü 2'yi şu şekilde çıkardığın zaman burası artı yapar. 6 bölü 2'den 3 gelir. Demek ki gx fonksiyonumuzun periyodu da 3'tür diyebiliyoruz. Tamam. Bu şekilde tabii ki elde edebilirsin periyotları grafiğe bakarak. Ama grafik vermediyse işte o zaman işler değişir. Bunun içinde tabi ki belli metotlar var. Bu metotlardan size bahsedeceğim şimdi. Grafiği verilmeyen fonksiyonun esas periyodu nasıl bulunur? Şimdi A ve B birer reel sayı ve de pozitif doğal sayı olmak üzere. Arkadaşlarım fx fonksiyonu eğer şu formatta verildiyse veya bu formatta verildiyse yani sinüstü veya kosinüstü. Şimdi sinüsün üzerindeki kuvvet veya kosinüsün üzerindeki kuvvet benim için çok ama çok değerli. Çünkü periyodu belirleyen ana etkenlerden bir tanesi bu. Peki nasıl belirleniyor? Üstteki sayıya bakıyorsun kuvvete. Eğer kuvveti tek sayıysa 2 pi sabit arkadaşlar formülde. A da sabit. A dediğimiz şeyin sinüsün içerisindeki değişkenin kat sayısı arkadaşlar. Sinüsün içerisindeki değişkeni, içerisindeki değişkenin kat sayısını A diyoruz. 2 pi bölü mutlak A. Eğer çiftse de pi bölü mutlak A diyorsunuz. Şimdi burada sevgili arkadaşlar... Dikkatli dinleyin. B'nin bir hükmü var mı? Yok. Eğer ki bunun sonuna gidip sen e, ne ekledin? İşte 2x ekledin. Bir hükmü var mı? Yok. Gittin bunun sonuna pi ekledin. Bir hükmü var mı? Hiçbir hükmü yok. Hiçbir işe yaramıyor bunlar periyot bulunurken. Ve periyodu etkilemiyor arkadaşlarım. Yani sen buraya gidip İsmail bile eklesen. Gidip kendine eklesen. Ali, Ayşe, Fatma, Mehmet tamam. Kendini, kendini bile eklesen. Yine... Hiçbir şey değişmeyecek. Periyodu aynı şekilde bulacaksın. Yani senin için periyotta önemli olan şuradaki kuvvet ve x'in katsayısı. N'ler tekse 2 pi bölü mutlaka. N'ler çiftse pi bölü mutlak a formülüyle elde ediyorsun sen periyodu. Şimdi 73. sayfamızı artık bitirebiliriz. 74. sayfamızda 70. Sayf sorudayız. fx eşittir. 8 artı 5 sinüs eksi 5x artı 7. Şimdi gelin periyodunu bulalım. Öncelikle arkadaşlar dikkat ediyorsunuz sinüsün kuvvetine bakıyorsunuz 1 yani tek sayı. O halde 2 pi bölü x'in katsayısını ne arkadaşlarım? Eksi 5. x'in katsayısı Eksi 5'in mutlak değerine 5. O zaman benim fx fonksiyonumun periyodu 2 pi bölü 5'tir diyorum. Yani bu fonksiyonun grafiği çizildiği takdirde 2 pi bölü 5 aralığında sürekli tekrar edecektir. Her 2 pi bölü 5 ilerlediğimde x'lerde bu fonksiyonun grafiği de aynı şekilde kendini tekrar etmeye devam edecek. Alttakine bakıyoruz. Eksi 5'in bakın burada 8'in hiçbir hükmü yoktu. 5'in hiçbir hükmü yoktu. 7 hiç işe yaramıyordu. Alttakine bakalım. Eksi 5 burada işe yarar mı? Hayır. Eksi pi burada işe yarar mı? Hayır. Benim sadece tek bakmam gereken şuradaki 2 ve buradaki 3. Şimdi 2 sayısı yani kuvvet çift olduğu için arkadaşlarım. Pi bölü şuradakinin mutlak değeri 3. Bakın benim periyodum pi bölü 3'müş. Geçtim bir alttakine. 91 bir, bir işe yarar mı? Hayır. Buradaki eksi pi bölü 2 8 bir işe yarar mı? Yaramaz. X'in kat sayısına eksi pi, eksi pi bölü 2. Bakın bir bu işe yarar. Bir de 4. Şimdi 4 dediğimiz sayı çift olduğu için direkt pi bölü. Eksi pi bölü 2'nin mutlak değeri pi bölü 2'dir. Ters çevirip çarparsanız 2 gelir arkadaşlarım. Hx fonksiyonunun periyodu ise 2'dir diyebiliriz. İlla pi'li bir şey çıkmak zorunda da değil tabii ki. Burada pi'ler birbirini götürdüğü için ve ters çevirip çarptığın için cevap 2 gelebilir. Hemen bir altındakine de bakalım. Bakın eksi var başında bir işe yarar mı? Hayır. E 7 var hiçbir işe yaramaz. Pi bölü 4 var inan ki hiçbir işe yaramaz. Burası ne? 3 yani tek sayı. Tek sayı olduğu için 2 pi diyorsun bölü. X'in kat 1 bölü 5. Hemen onu da yazdın. Ters çevirip çarptın. Periyodun kaç oldu? 10 pi oldu. Yani normal şartlar altında sadece ama sadece sinüs x verildiği zaman hani sen bunun 360'ta bir tekrar ettiğini söylemiştik ya. Bak şurası 1 o zaman 2 pi bölü x'in katsayısı 1 bak. 2 pi de 1 tekrar ediyor, yani 360 derecede 1 tekrar ediyor demek bu. Bundan kaynaklı sinüsün veya direkt kosinüsün periyotları sevgili arkadaşlarım bunlardır. Ama sinüsün içerisinde böyle birbirinden farklı şeyler verildiği zaman nasıl bulunması gerektiğini sen artık gayet iyi biliyorsun. Ve sevgili arkadaşlar, aynı işlemleri şimdi tanjant ve kotanjant için düşünelim. Bunlarda durum biraz farklı tabi ki. Bunlarda da sevgili arkadaşlarım, önemli olan yer B mi sizce? Hayır. Hocam N ve A'ya bakacağız değil mi yine? Tabii ki de hayır. N'ye bakacağız? N'ye de bakmıyorsunuz burada. Burada tek bakmanız gereken şey A arkadaşlar. Yani x'in kat sayısı. Hocam N'nin neden hiçbir önemi yok? Çünkü zaten arkadaşlar bunlar tanjant ve kotanjant e, otomatikman zaten pi'de bir tekrar ediyorlar. Ve sevgili arkadaşlarım pi'de bir tekrar ettikleri için de biz direkt ne diyoruz periyodunu bulurken? Direkt pi bölü şuradaki sayının mutlak değeri. Yani x'in kat sayısının mutlak değeri diyorsunuz. Örnekler üzerinde hemen bakalım. Bakın burada da yazmışız n sayısı tek veya çift hiçbir şey fark etmeden bunu yapabiliyoruz. Şimdi sx fonksiyonunun sevgili arkadaşlarım periyodunu bulalım. Buradaki 2 ne işe yarayacak? Hiçbir işe. Direkt diyorsun ki pi bölü x'in kat sayısı eksi 1 bölü 8. Mutlak değeri 1 bölü 8. Ters çevirip çarptın 8 pi bizim cevabımız olacaktı. Mx fonksiyonunun periyodu. Arkadaşlarım 4'ün hiçbir işe yaramadığını, 6'nın ve 3 2'nin hiçbir işe yaramadığını söyledik. O zaman direkt pi bölü. Bakın buraya x'in kat p bölü 3. Direkt pi bölü 3'ü buraya yazıyorsun. Ters çevirip çarptığın zaman da periyod 3 geliyor. Pi'der çünkü birbirini götürür. Bir alttakine de bakalım. Lx fonksiyonunun periyodu. 3'ün hiçbir hükmü yok. 3 bölü 2'nin 8'in ve buradaki 8'in hiçbir hükmü yok. O zaman pi'yi biz x'in kat sayısı olan pi'ye bölüyoruz. Ve cevabımız da 1 oluyor. Yani bu fonksiyon bir birimde 1 bir kendini tekrar ediyormuş deriz. Evet periyotlar bunlardı. Periyot ne işimize yarar? Özellikle sevgili arkadaşlarım tabi periyodu herkes anlatıyor. Periyodu herkes dinliyor. Ama emin olun çoğu kimse neden anlattığımızı veya neden dinlediğimizi bilmiyor. Periyot şundan kaynaklı arkadaşlarım. Yani periyot senin sınavda ne işine yarar? Ben sana söyleyeyim. Bir fonksiyon vermiş olabilir sana ve o fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuştur. Sen hemen şunu düşünebilirsin. İşte hocam bu fonksiyonun, yukarıda verilen fonksiyonun, denklem halinde verilen fonksiyonun, sen gidip periyodunu bulup aşağıdaki grafiklerde de periyoda bakarsın. Ha bak bu kadar da bir tekrar ediyor deyip şıkları çat çat çat veya Veyahut sana fonksiyonun grafiğini verir ve fonksiyonun grafiği üzerinden der ki yukarıda grafiği verilen fonksiyon aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye. Sen de yukarıdaki fonksiyonun periyodunu bulursun. Gözünle dersin ki aa bak işte pi bölü 2'de bir tekrar ediyor veya işte 3 bölü 2'de bir tekrar ediyor veya 5'te bir tekrar ediyor. Hemen alttaki seçeneklerin periyotlarını bulursun. Direkt eleyebilirsin ya da direkt sana cevabı verir. Bu şekilde işine yarar arkadaşlarım. Ha, farklı bir şekilde işe yarar mı? Tabii ki de yarar. Yani sen bir fonksiyonun trigonometrik fonksiyonun grafiğini çizmek istiyorsan özellikle grafiğini çizmek istiyorsan çok fazlasıyla işine yarar. Ama tabii doğal olarak sınavda bize ÖSM e, kardeş sen gel şunun bir grafiğini çiz diye sormadığı için e biz de doğal olarak grafik çizimlerinde bunu kullanmıyoruz. Normal şartlar altında müfredatımızda trigonometrik fonksiyonlarının grafiklerinin çizimi diye de bir konu var. Ama şu an gördüğünüz üzere ben burada onu da anlatmadım. Sebep çünkü tamamen sınava yönelik çalıştığımız için arkadaşlar bir kamp kitabı olduğu için bunları vermiyorum. Çünkü işinize yaramayacak. İşine yarayan tek olay şu. Periyot. Periyodunu biliyorsan sen zaten aşağı yukarı grafiklerini tahmin edersin. E hocam iki tane şık aynı periyoda sahip geldiyse o zaman ne yapacağız? O zaman da götüreceksin orada verilen değerleri grafik üzerine verilen değerleri fonksiyonda yerine yazacaksın. Eğer uyuşuyorsa onu işaretleyeceksin. Uyuşmuyorsa onu da eleyeceksin. Anlaştık. Normal fonksiyon gibi yani. Pekala şimdi <gülüyor> artık son sayfalardaydık. Şöyle bakmak istiyorum. Ee, evet sevgili arkadaşlar. Periyot kısmını eğer anladıysanız bu videonun konusu bu kadardı. Kısa bir video oldu. Ee, dolayısıyla sevgili arkadaşlarım bir sonraki videomuzda da trigonometrik fonksiyonların sevgili arkadaşlarım tersleri nasıl alınır? Ters trigonometrik fonksiyon nedir? Özel bir tanımı var mıdır? Neden bunların tanım aralıkları farklıdır? Bunları işleyeceğiz. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen. Unutmayın.